Masal keyfi. Bir önceki videomuzda arkamdaki mutfağa nasıl yaptığımızı anlatmıştık. Bakın hatırlayalım. Bu bölümde ise mini sürevler için led ışıklı tavan nasıl yapılır onu anlatacağız. Duvarlar için köpük kullandık. Mutfak zemini için ahşap görünümlü yapışkanlı kağıt kullandık. Duvarları oluşturan köpükleri ahşap şiş ile sabitledik. Aydınlatma sistemi için led ışıklı teller kullandık. Bu teller her yerde satılıyor. Yapı marketlerden alabilirsiniz ya da online sitelerden alabilirsiniz. USB girişte olanı da var, pille çalışan da var. Biz USB ile olanı tercih ettik. Tavan için desenli köpük kullandık. Eşit aralıklarla güzel bir şekilde bu köpükleri deleceğiz ve led ışıklı teli bu köpüklerden geçireceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken şey eş işte aralıklarla delmek ve le dışının ışığının üst tarafta kalmasını sağlamak. Orantıları dikkat edin. Burada biraz matematik işinize yarayacaktır. Artık tavanımız hazır. Aydınlatmak için taşınabilir şarj cihazı kullanıyoruz. Arkasına da bir bakalım. Mutfağımızın üstüne bu şekilde koyarsak eğer çok hoş görünür diye düşünüyorum. Led ışıkları çok seviyorum. Her yerde çok güzel duruyorlar. Özellikle bahçelerde, bahçe aydınlatmalarında çok hoş. Led ışık minyatür evlere de çok yakışıyor bence. Herkese tavsiye ederim. Masal keyfi.